5. sınıfta ilk defa bilgisayar laboratuvarına girdiğimde gelecekte ben de bilgisayar öğretmeni olmalıyım demiştim. Hayatımda belki de ilk defa gördüğümden bilgisayar teknolojilerini çok sevmiştim. Bu hedefime ulaşıp bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümünü kazandım. Çocukluğumdan beri hayalini kurdum bu mesleği, ilk adımlarımı atıyordum. 4. sınıfın başlamasıyla birlikte ilk defa ses dersine girmeye başladım. Covid-19 pandemisi nedeniyle normalde bir yüz almayı planladığımız dersimiz uzaktan eğitimde yürütülüyordu. Bir dönemlik bu ders sürecinde bizden beklenen gözleme dayanı deneyim yaşamamızdı. Öğrencilerle kaynaşmayı, onları anlamayı ve güzel bir deneyim için yüz yüze eğitimin olmasını tercih ederdim. Öğretmen adayı olarak girdiğim ilk derste kendimi öğrencilere tanıtırken sesimin titrediğini, terlediğimi ve fazlasıyla heyecanlandığımı hissettim. Ders boyunca verilen etkinlikler sayesinde gözlemlerim soyut olmaktan çok somut bir hal aldı. Öğretmenin öğrenci üzerindeki davranışlarına ve sınıf yönetimine dikkat etmeye çalışıyorum. Sınıf yönetimi konusundaki lisans dersinin yetersiz olması sebebiyle kendimi bu odak üzerine geliştirmeye karar verdim. Online olarak ders yapıldığı için sınıf yönetiminde eksiklikler olduğunu gördüm. Bir öğretmende olması gereken yeterlilik ve sorumlulukları analiz etmeye çalıştım. Öğretmenimle yaptığım görüşmelerde uzaktan ve yüz yüze eğitimin öğrenci üzerindeki etkisini anlamaya çalıştım. Öğretmen olduğumda neler ile karşılaşacağım bilmiyorum. Bu sebeple mesleğe dair belirli ilk ilkeler belirledim. Gelecek için öğrencilerin hepsinin bir çiçek olduğunu düşünerek kendimi hazırlıyorum. Bu çiçekleri besleyerek büyümesine yardımcı olmak istiyorum. Onların benim bir öğretmen değil de bir abi, bir baba olarak görmesini istiyorum. Tabi böyle olmasını isterken ciddiyeti kaybetmemin de önemli olduğunu benimsiyorum. Gelecekte de bilişim teknolojilerin, Hayatın en önemli noktalarından biri olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bu sebeple öğrencilerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla gönüllü olarak kurslar vermek istiyorum. Bu ülkelerimin beni mutlu bir hayatın olduğu, güzel yarınları götüreceğini inanıyorum.